Aşağıdan gelen de telli durmalar Telli durmada. İçinizde telli durmam yok benim Yine sol yarımda yarım çok benim derdim çok benim yere dem olursa, sorulursa sorulursa. Yine sol yanımda derdim çok beni Yaram çok beni. Diyorum gayrı da gül benzin solu gül benzin solu o düştüsin emede yanıktır yanık yanıktır yanık ölüm Allah emri de Zalma ayrıda, zalma ayrıda. Hangine yanlarında yaram çok benim, derdim çok benim. Ölüm Allah emrinde, zalma ayrıda. Yine yanayım da yaram çok benim Derdim çok benim <Gülüyor> Bir su dadımda dur Kırklar yediler piyusuptan altında, kırklar yediler bu yolun erkeni daha acan acanı bomba kurdular. Herkes sevdiydi dost, bile dediler herkes sevdiydi. Ne dediler hangi ne anayım da acan derdim çok benim